Hem satır arasından herkese merhabalar. 1998 Nobel Edebiyat Ödülü almış José Saramago'nun meşhur kitabı Körlükle karşınızdayız bu hafta. Genç kardeşlerimizin anladığımız üzere ve listelerde gördüğümüz üzere çok okuduğu kitaplardan bir tanesi. Bir başka açıdan bakmaya niyetimiz var çünkü kitabın sonuna gelene dek bu açıyı kavrayabilmeniz biraz zorlaşıyor. Kitabın sonunda inancın getirmiş olduğu değerlerin aslında insanı doğal köllüğe sürüklediğini söyleyecek. Kusura bakmayın kitabın sonunu söylemek zorundayım ki kitabın içeriğindeki o değer algoritmasını iyi kavrayabilirsiniz. Hakikat kitabı şöyle okursanız eğer bir bu açıdan bakarsanız önemlidir. Nefsin insanı nasıl köllettiğini anlatırsak eğer bir başka manasıyla... Hani sonda geldiğimiz o paragraftaki ibareleri değil de nefsin illetini ortaya koyarsanız eğer hakikaten nefsani hayatın insanı ne hale getirdiğini anlamak da güzel. Ama kitapta Hozen'in yaptığı gibi dini inançların ki o bir Hristiyan olarak bunu yapıp yine bizi ateizmin sularına götürecek ama Muharraf Hristiyanlığa karşı bu söylemi geliştiriyor olsa da nihayet bunu okuyan insanlar normal dünya hayatında kendi İslami hayatlarıyla bunları örtüştürmeye gayret ediyor olabilirler. Efendim cümlelerin arasında felsefe yapmaktan geri durmayan Jose, kitap boyunca bizlere bu körlüğün felsefesinde anımsatmaya gayret ettiği yerler eğer zorlaşıyorsa bizlere açık cümlelerle bunu beyan ediyor. O yüzden bu cümleler üzerinden biraz değerlendirme yapmaya çalışacağız. Bir sürü aptalın saldırısına uğrayan, daha da yok saydığı ahlaki vicdan var olan ve daima var olmuş bir şeydir diyerek ateistlerin çokça söylemiş olduğu vicdanın imani değil insani bir değer olduğu söylemiyle çelişir. Eğer vicdan insani ise hayvanlarda da evrimsel olarak görülmesi gerekir. Halbuki vicdan insanla hayvanı ayrıştıran ve ayıran önemli bir argüman olarak hayatımızdadır ve evrimcilerin anlatmakta zorlandığıdır. Ve evrimcilerin tökezlediği duygu dünyasının önemli başlıklarından biridir. Ama Jose baştan bunu söylüyor ve bize o ateizm kokusunu buram buram sollumamıza vesile oluyor. İlk körden bahsederek devam ediyor şimdi. Kendisini tutan ellerden kurtulmak ister gibi bir hareket yaptı ama fazla sorulamadı. Öfkesinin haklı olsa bile arabasını geri getirmeyeceğini, Arabası gelse yitirdiği gözlerini geri veremeyeceğini anlamıştı sanki. Fakat hırsız tehditlerini sürdürdü. Başına hiçbir şey gelmeyeceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Arabanı çaldım tamam arabanı çalan benim ama sen benim gözlerimi çaldın. Söyle bakalım hangimiz daha fazla hırsız diyerek araba mı göz mü yoksa hırsızın suçu mu söyleme arasında hırsız olanın aslında hayatımızdaki gerçek hırsızlar değil de Hayatımızda inanç değerleriyle yol aldığımız maddiyat olup olmayacağını değerlendirmek zorunda olduğumuzu söylüyor bizlere Hoze. İster birbirine yaklaşmaya ister uzak durmaya çalışsınlar. Bu daracık koridorda yatakların arasında zorlukla hareket ediyorlardı derken köylerin toplandığı bir okuldan bahsedecekler bir pandemi sürecini anlatacak bize Hoze. O kadar uzun anlatıyor ki insan baya bir sıkılıyor. Ama hakikati şuraya getiriyoruz. Pandemi sürecinde bu insanların bir hastaneyi değil de bir okula tıkıştırılmış olması bilinç dünyası açısından dini eğitimin de zaten bu körlüğü körüklediğine dair bir ibare taşıyor. Burada herkesin gerçek evi uyuduğu yer olduğundan yenilerin gelir gelmez tıpkı öteki koğuşta henüz gözleri görürken yaptıkları gibi kendilerine hemen birer yatak seçmeye çalışmalarına şaşırmamalı diyerek bu dünya hayatındaki kapitaliz rejimin de genel itibariyle dindarlığa dair argümanlar beslediğini bizlere bilinç aldığımızı hatırlatıyor. Yani bu kitabı rüyadaymış gibi okuyorsunuz genellikle. Zaten Hozen'in seçtiği yöntem de bir rüya hikayesi gibi çıkıyor karşımıza. Burada çürüyüp yani okulda gitmek istemiyorum derdi. Kocanız elinden geleni yaptı ona minnettarım. ne var ki bir araba çalmam gerektiğinde birine gidip benim için şu arabayı çal demiyordum. Şimdi de aynı şey. Kendim gitmeliyim oraya. Beni bu halde görünce kötü durumda olduğumu hemen anlayacak. Ve derhal bir can kurtaran çağırıp hastaneye kaldıracaklardır diyen adamın. Bu süreç aşamasından geçişinin zorluğu bizlere aktarılmakta. Onun hala beklenti sahibi bir hırsız olarak anlatılıyor bizlere. Hırsızların da hakkı vardır denilerek. Şu anda bu durumdaysam diye akıl yürüttü. Onun arabasını çaldığım için değil, ona evine kadar eşlik ettiğim için bunu yapman büyük hataydı diyerek o insandan körlüğün bulaşıcı bir hastalık olarak anlatıldığı bu süreçte yardım ettiği için bu hale geldiğini anlatıyor. Ama dini algoritmada bunu şöyle ifade etmek lazım. Bir başkası yaptı diye sen de aynı şeyi yapmaya kalkma, iyi düşün yoksa sana da bulaşabilir. Çünkü din yaşamla bulaşan bir şey değil ya hakikatte. Kendinde keşfettiği mantıklı düşünme yetesi, akıl yürütmesindeki hız ve keskinlik şaşırtmıştı onu. Değişmiş bir başka insan olmuştu. Şu da net olası bacağını saymazsa. Kendini ömrü boyunca hiç bu kadar iyi hissetmediğini yemin edebilirdi. Körlüğün ona verdiği lezzetin ağrılarından kurtulmak için bir vesile olduğunu ifade ederek. Sabahtı. Cesedi büyük çabalarla iç bahçeye taşıyıp yere, Çöplerin ve kuru ağaç yapraklarının arasına koymuşlardı. İşte insan nefsinin geldiği noktada insanın ölüsünü gömmek için nasıl bir mücadele verdiğini anlatan kitap bu sayfalardan itibaren dini değil nefsin din olarak seçildiği bir dünyada nefsin bilimle bilimin dinle birleştirildiği bir dünyada ne hale geldiğimizi anlamak için önemli bir argüman sunuyor bizlere. Benim suçum bu diye ağlıyordu ki haklıydı da Kimse bunu inkar edemezdi ama doğru olan ve genç kıza teselli edebilecek bir şey vardı ki o da şuydu. Her hareketimizden önce bütün sonuçlarını tahmin etmeye çalışsak bunları ciddi olarak düşünsek önce kesin sonuçları sonra olası sonuçları sonra rastlantısal sonuçları daha sonra da hayali sonuçları düşünmeye kalksak kımıldayamayız bile. Tek bir adam atamayız derken bütün bu rastlantısal süreçlere dahil olan dinin tamamen bu rastlantısal kafayla oluşamayacağını inanıyorsanız eğer kendi içinizde bir hataya düştüğünüzü yazmış olmuyor musunuz? Kitabın bu bölümlerinde genel olarak bu ibadeleri göreceğiz. Yatakhanede geçirilen süre bizim güncel hayatımıza dair izler taşıyor. Örneğin ölüler her iki yatakhanede kalanlar arasındandı. Birinci ve ikinci yatakhanede kalanlar önce yemek yiyip sonra mı ölürlerini gömsünler ya da bunun tersini mi yapsınlar diye karar vermek üzere toplandılar. Bu toplananlar da Jose'nin anlatım diliyle tabir caizse dünyanın o kapitalist üst kesimini anlatmak için dillendirildiğini anlıyoruz. İzin almadan binadan dışarı çıkaranlar derhal vurulacaktır denilerek okul kapısına gelen askeri rejimin yani devletin Kendisini uyanmış olarak ad edenleri öldürdüğünü bizlere anlatarak bir özgürlük hikayesi ya da özgürlüğe giden bir yolunla artık ışıkları görülmekte. Bazılarını gömdüyseniz diğerlerini de gömebilirdiniz diye onun yanıtladığı içerden bir erkek sezi vahşete vahşet kattı devlet yönetimi. Burada patron kim bilmek iyi olur diyerek okulun içerisinde hegemonyanın kimin elinde toplanması gerektiği belirtildi. Yani inancını kaybetmiş insanların içinde de kötü insanlar olabileceğini bizlere anlatıyor. Şimdi ama onların içerisinden doğan müthiş bir ateizm kafasını anlayacağız. Yanlış çalışan mide erken uyanır. Jose her bölümün başında böyle kalın harflerle yazmış olduğu bir cümlesi inceden bizlere farklı dünyalar hakkında bilgi veriyor. Çünkü yanlış çalışan bir mideden kasta şu tıka basa doldurulmuş bir mide. Buradaki herkes de olduğundan görecek kimse olmadıktan sonra ışıl ışıl güzel gözleri olması gözleri güzeldi neye yarardı? Çünkü insanları körlüğe götüren bu süreçte din ve inanç biçimleri gerçek güzellikleri görmeye engel olmuştu. Hani güzele bakmanın aslında doğru olmadığını söyleyen İslam dini ve benzeri usullere bir dokundurma var. Doktorun karısı ayakta durmuş iki kölün birbiriyle tartışmasını izliyordu. Hiç el kol hareketi yapmadıklarını hatta bedenlerini neredeyse hiç oynatmadıklarını gözledi. Burada da Hoze şunu anlatmaya çalışıyor. İnsanlarla iletişim kurmanızda din sizi geriye iten bir unsurdur. Neyi yiyecekleri nasıl paylaşacağımızı daha önce yaptığımız gibi yaparız. Kaç kişi olduğumuzu biliyoruz. Tayınları sayarız. Herkes kendi payını alır. En basit ve en doğru yol budur. O zaman işe yaramadı. Bazılarımızın ağzına dek tek lokma girmedi. Bazıları da çift porsiyona kondu. Demek ki paylaştırılamamış denilirken bir paylaşım serüveni için insanların yeni bir hayat biçimine ihtiyacı olduğunu anlatıyor bizlere. Hani bir dönüşüm yaşıyor ya dünya, daha ateist diye. Allah korusun. Alay komutanının o sabah kışlada köllerin doğurduğu sorunun ancak hepsinin Kör olanların ve olacakların ortadan kaldırılmasıyla çözülebileceğini söylediğini biliyorlardı derken ateistlerin ortadan kaldırılma istek ve talebinin devletin doğal bir akışkanlığı olduğunu bizlere anlatmaya çalışıyor Hoze. Efendim bu aralarda bu incelikler devam ederken biraz ilerleyelim ki oradaki derin felsefeyi biraz daha net göstermeye gayret edeyim sizlere. Şöyle gelelim biraz ilerleyelim. Evet kolunu kaldırıp bir el daha ateş etti dışarıya çıkmak isteyenlere karşı. Tavandan bir parça daha alçı düştü ve sen de değil tabancalı adam senin sesini hiç unutmayacağım. Ben de yüzünü diye yanıt verdi doktorun karısı. Bir kör dövüş anlatılıyor okulun içerisinde yine o hegemonyayı kullanan insanlar tarafından o sahtekarlar tarafından. Yani sahte ateistlerden bahsediyor bize Jose. Ama hakikat şunu görmüyoruz bizler. O silahın her birisi illa demirden olması gerekmez. İnsanlar zaten sözleriyle de taşıyorlar o mermileri. Peki ya verecek bir şey olmayanlar dedi eczacı kafası. O durumdakiler başkalarının kendilerine verdikleriyle karnını doyurur. Doğru demiş biri. Herkes verebileceğini verir. Herkese ihtiyacına göre verilir. İşte ateizmin temel paradigması anlatıldı bize. Öyle gece gündüz fakir fukaranın peşinden koşulmaz. Herkes ihtiyacı kadar gelsin, istesin kardeşim. Doktor orada olup bitenleri açıkladı. Katiplik eden körden, eli silahlı körün küstahlıklarından söz etti. Tabii tabancayı da anlattı. Durumdan hoşnut olmayanlar seslerini kestiler ve sonunda hemfikir oldular. Hiç yemek olmamasındansa az yemek olması iyidir diye hatırlatıldı. Üstelik geçen saatlere bakılacak olursa öğle yemeği de birazdan gelirdi denilerek İçerideki kargaşa ve karmaşayı bayağı bir anlatıyor Hoze. Gerçekten kitabın sonuna doğru biraz biraz sıkılmaya başlayacaksınız. Çünkü o köller nasıl yediler, nasıl kavga ettiler filan bütün bunları göreceğiz. İşte insanların pislikleri, kötülükleri vesaire ama sonunda bir ateist kitle kurtaracak kendini. Ve onlar şöyle anlatacak yeni dünyayı. Tanık yoktu. Ayrıca olsaydı bile hiç kimse yaşananları anlatsınlar diye ya. onları bu mahkemeye tanık olarak çağıramayacağına göre... Birinin bize olayların neden başka türlü değil de böyle geliştiğini nereden bildiğimizi sormasından anlaşılmayacak bir şey yok. Verilecek cevap da şudur. Bütün hikayeler evrenin yaratılış hikayesine benzer. O anda orada kimse yoktur. Kimse tanık olmamıştır ama yine de olanları herkes bilir. Bu kör adamlar bütün dünyada körlük yayıldıktan sonra etrafta var olan yiyeceklerden elde ederek... Kendi evlerinde yaşamaya çalışıyorlar. Ve sona geldiğimizde bizler bir kilise olayını göreceğiz. Onu ifadelendirdiğimizde meseleyi anlayacağız. Doktorun karısı kocasına karşımda gördüklerimi sana söylediğimde bana inanmayacaksın. Kilisedeki resimlerde herkesin gözleri bantlı dedi. Yani bütün bölüm boyunca gerçek körlerin kölleşme vesilesi o Figürlerin de köllüğü ilişkilendirildi. Çok tuhaf. Neden acaba? Nereden bileyim bunu? Belki de ötekiler gibi kör olacağını anladıktan sonra umutsuzluğa kapılan inançlı biri yapmıştır. Belki de buranın papazı yapmıştır. Resimler görmez. Yanılıyorsun. Resimler onları görenlerin gözleriyle görür. Ama onların da gözleri bantlanırsa köllüğün tam anlamıyla her yere yayıldığı düşünülebilir. Sen görmeye devam ediyorsun ama gitgide azalacak görmen. Gözlerim görse bile köllüğüm her gün biraz daha artacak. Çünkü beni gören kimse kalmayacak. Ya resimlerdeki gözleri rahip bantladıysa benim sadece bir fikrimdi diyor. Sadece bir fikri ama ateizmin kökeninde yapan değeri anlatıyor bize. O değere giden genç bir bireyin hayata nasıl bakması gerektiğine dair önemli imgeler sunan İngesel bir kitap. Merkez inge. Ama keşke Hoze'ye birisi de şu hadis-i şerifi söyleseydi. Belki kitabı yazarken bir başka şekilde düşünmeye mecbur kalabilir. Belki Rabbim nasip ettiyse Müslüman olup olmamaya kafaya takabilirdi. Yine Rabbim verirse tabii ki. Efendim hakikat. Allah-u Zülcelal'in Peygamber ve vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor ya. Kulun zanlı üzeridir Rabbi. Yani bir Müslümanın kör olma ihtimali yok. Çünkü her bakan Baktığında Rabbine ait olan bir iz görür. O da her şahsa özeldir. Herhalde İslamiyet'i Hristiyanlıktan ayıran en önemli özelliklerinden biri bu olsa gerek ki bizde kendi camilerimizde figürler yoktur, kalıplar da yoktur. O kalıplara kendini mecbur edilmiş Hristiyan dünyasının genç çocuklarının bu hale gelmesinde Hose bir nebze destek vermiş olmuş olabilir. Kendi düşüncesini yansıtmıştı rağmenle. Ama bizim gençlerimizin bu bilgiyle zehirlenmesi de buna da eyvallah demesi de bir başka acınası hikayedir. Efendim hikayelerde değil gerçeklerde görüşmek üzere. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.